Arkadaşlar yani aslında işe şöyle bakmak gerekirse bugün sizler birlikte ee, burada arada bir hoş geldiniz e, yarış pisti yapacağız arkadaşlar malzemelerimiz de burada pist için arkadaşlar e, ilk öncelikle Şundan başlıyoruz. Çıkartalım. Evet arkadaşlar, ilk önce düz yoldan başlayacağız. Şimdi atalım. Yarı. Düz yol. Düzde şöyle. Arkadaşlar bu ikisini birleştirdim. Minik bir pist yapacağız. Çünkü alan küçük. Bunu nasıl yapsak şöyle yapalım. Bölüyoruz, evet, böyle indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz, ve tekrar düz arkadaşlar tekrar düz evet arkadaşlar şu anda u şeklinde olmaya başladı buradan bunu da çıkartalım Elim kesmek Arabaların kablolarını buraya bağlayacağız arkadaşlar. O yüzden şu yer bak. Şimdi bir tane daha. İnşallah alırız. Oldu. Arkadaşlar zaten başka da parça yok. Son bir tane kaldı. bunu da, da birleştirdik mi oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunları da. pistimiz hazır arkadaşlar hazır hale geldi şimdi arabalarımızı koyuyoruz bu Kablolara bağlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yarış pistimiz hazır arkadaşlar Bu şekilde Bugün de bir tane pist yaptık arkadaşlar Evet Ve bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup Videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın ve bay bay